Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Among Us Şerif modu arkadaşlar Among Us Şerif modu çok güzel bir oyun bu arada çok eğlenceli bir mod arkadaşlar Among Us oyunun içerisinde bulunan bir mod tabi bunu normal Among Us'da bulamazsınız arkadaşlar aşağı vereceğim linkten indirip kurarak Among Us Şerif modunu oynayabilirsiniz başka kişilerde gördüğünüz o Şerif modu nasıl yapılıyor bunu anlatacağım arkadaşlar öncelikle Arkadaşlar işte gördüğünüz şu üstü sarı yazılı olan. Şuradan biraz büyüteyim arkadaşlar. Hemen şöyle siz de görün. Evet arkadaşlar bu Şerif. Arkadaşlar siz Şerif olduğunuzda isminiz sarı yazıyor. Şerif olduğunuzda ne oluyor arkadaşlar? Hemen anlatayım ben size oyunu kısaca ve daha sonra nasıl indirdiğimi anlatacağım. Arkadaşlar Şerif olduğunuzda ben burayı denemelik girdim. Siz normal oyuna da girebilirsiniz. Ben kendi... Deneme adına böyle hepsini birden açtım bulabilmek için. Mesela şerif olduğunuz arkadaşlar bunlardan bir tanesinden şüpheleniyorsunuz. Imposter bu diyorsunuz. Eğer imposter olduğuna kesin eminseniz ve siz şerifseniz imposter'ı öldürdüğünüzde oyunu kazanmış oluyorsunuz. Hemen bakalım imposter kimmiş. Şuradan baktık. Evet imposter yeşil olanmış arkadaşlar. Ben bunları küçük ekranlarda açtım. Kendi oyunuma girdim ki size daha hızlı anlatabileyim. Çünkü normal oyuna girerek... Şerif olmayı bir türlü beceremedim daha doğrusu çok zor bir kere denedim onda da herhalde bir saat uğraşmıştım Neyse eğer olur da denk gelirse arkadaşlarınızla oynarken şerif mod denk gelirse sadece imposter öldürerek oyunu kazanmış oluyorsunuz çok eğlenceli bir oyun Aynı Roblox'taki neydi o Murder Mystery gibi yani katili öldürüyorsunuz arkadaşlar bu modda Evet arkadaşlar şimdi katilin kim olduğunu gördük katilimiz buymuş ama daha, daha doğrusu şüphelendiniz. Katil buymuş. Bu arada arkadaşlar vereceğim linkten bütün her şey full aksesuar, full renk her şeyi oynayabilirsiniz. Normal moda da girebilirsiniz. Şerif modu kurmadan. Evet arkadaşlar Şerif'in bu olduğunu gördük. Öldürdük ve kazandık. Arkadaşlar Şerif'i, Şerif ve diğer masumlarla birlikte oyunu kazandık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını ben size göstereyim. Şimdi arkadaşlar size vereceğim bir link var. Bunu kapatalım. Şerif kaybetti. Şey e, imposter kaybetti. Bunu da kapatalım arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Ne kadar çok açmışım. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi size vereceğim linki göstereyim arkadaşlar. Hemen. Bu arada kendimdeki dosyayı da sileyim. Tekrardan kurulum yapayım sizlerle birlikte. Arkadaşlar. Hemen vereceğim linki. Aşağıda verdiğim linki. Tıkladığınız zaman şöyle bir yere giriyor. Ee, bir disk burası. Şuradan gördüğünüz gibi şurada indir var arkadaşlar. İndire bastığınız zaman direkt indiriyor arkadaşlar. Reklamsız reklamsız temiz bir şekilde indiriyor arkadaşlar buradan. Bu indikten sonra şöyle kendimi çekeyim. Sağ alt köşede iniyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar iniyor. Bu insin bakalım. Evet, bu indikten sonra neler yapacağız onu göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar, bu indi. İndikten sonra şurada tıklıyoruz ve klasörde göster diyoruz. Daha sonra bunu buradan kes diyoruz. Ve bunu masa üstüne atıyoruz arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz ve yapıştır diyoruz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra şöyle bir RAR dosyası geliyor arkadaşlar. Şu RAR dosyasına sağ tıklıyoruz ve klasöre ayıkla diyoruz. Sonra bekliyoruz ve... Böyle bir klasör geliyor arkadaşlar. Şunu da şöyle çekeyim. Şöyle bir klasör geliyor arkadaşlar. Bu klasöre çift tıklıyoruz. Sheriff mod yazılı bir dosyamız ve Among Us 12.9 yazılı bir dosyamız var. Sheriff modun içine giriyoruz. Hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz ve kopyala diyoruz. Daha sonra bir geri diyoruz ve Among Us dosyası'nın içine giriyoruz. Sağ tıklıyoruz ve Yapıştır diyoruz arkadaşlar Sağ tıklayıp yapıştırdıktan sonra Oyunumuz hazır Şimdi oyunumuzu gösterelim Ben göstereyim arkadaşlar Şerif mod olup Imposter'ı kesebilirsiniz arkadaşlar artık Arkadaşlarınızla bu oyunu Daha eğlenceli hale getirebilirsiniz Şerif masumları kurtarır Böylece daha eğlenceli bir oyun olur. Arkadaşlar şimdi hemen kendimi yan tarafa alayım. Evet arkadaşlar şerif moda girdiğimizi nasıl anlayacağız? Sağ üst köşede loaded şerif mod versiyon 1.1 by Woody yazıyorsa artık şerif modda izlemekte. Peki bu oyunda nasıl giriyoruz? Arkadaşlar girdikten sonra istiyorsanız şuradan publicten find game yazıp şuradaki oyunlara girebilirsiniz. Rastgele girir, girdiğinizde arkadaşlar... Bakalım şerif olacağız mı? Eğer olamazsak ben size normal oyunu göstereceğim. Tabi bu arkadaş başlatırsa e, galiba bu arkadaş başlatmıyor. Çıkalım hemen ben kendim bir oyun kurayım ve nasıl olduğunu göstereyim. Arkadaşlar şimdi bunu kurduktan sonra oyunu kuruyoruz. Ben size bu verdiğim dosyanın bir artı yanını daha anlatayım. Arkadaşlar şuradan tüm renkler var. Tüm kıyafetler var. Açık. Her şey açık. Bütün şapkalar açık. Burada bütün petler açık verdiğim dosyada Among Us'ta bütün petler artık ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Onun haricinde yine bütün skinleri, bütün kıyafetleri kullanabileceksiniz. Neyse arkadaşlar bu oyunu hemen küçültelim biraz. Ben size şerif moda nasıl girilir onu göstereyim. Şunu şöyle biraz küçülteyim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Diğer modları ben demin ki çoklu ekranı nasıl yaptım onu da göstermiş olayım bu sayede size. Tekrardan giriyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Böyle 3-4 hesap birden açıp arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Böyle de bir efsane bir şey. Şimdi diğerinin kodu neydi? YSJSWK Şuraya yazalım. Kendi oyunumuza da böyle giriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şerif modumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu onu deneyelim. Arka arkaya açalım bakalım. Arkadaşlar şerif mod böyle. Şimdi şuradan hemen deneyelim bir tane daha oyun açalım 4 tane açılıyor minimum çünkü bir oyun daha açalım bakalım şerif hangisinde olacak arkadaşlar hemen bakacağız online kodla giriyoruz bu arada abone geldi <gülüyor> video sırasında abone geldi o da güzel bir şey hadi bakayım Arkadaşlar bunu da açtık. Şimdi arkadaşlar 4'ü de burada. patolojinin 4 hesabı da burada. Hemen oyun kimdeymiş bulalım. Evet arkadaşlar başlatıyoruz. Bakalım Şerif kim olacak? Çok merak ediyorum. Şuradan inceleme yapalım. Craymate, Craymate. Impostor. Şerif. Evet patiyoloji 1 olan Şerif oldu arkadaşlar. Tepede şerif yazıyor ama burada isimler değişti. Neden bilmiyorum. Genelde değişmiyor. Şöyle değiştirdiğim zaman. Evet düzeldi isimler. Ee, bu. Evet arkadaşlar. patoloji 1K şerif. Artık bu şerif. Şimdi. Diğerine bakalım. patoloji 2 imposter olmuş. Hemen şunları biraz büyüteyim arkadaşlar. Siz de daha rahat görün. Ee, şöyle büyütelim. Ekranı. Şimdi. patoloji 2 imposter. Bunu biliyoruz. Diğer Diğeri masum. Bu masum ve patoloji 1 olan bu da arkadaşlar Şerif Her biriyle oynayabiliyorsunuz bu arada onu da göstereyim arkadaşlar Şöyle görün Evet patoloji 1 arkadaşlar Şerif Ve katilin kim olduğunu da biliyoruz veya hal ve hareketlerinden şüphelenlik Katilin bu olduğuna eminiz Emin değilsek oyunu kaybederiz arkadaşlar Şöyle hemen basıyoruz Ve katili öldürdük arkadaşlar ve kazanan biz olduk. Oyunun mantığı bu. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Şerif mod böyle. Nasıl oynanır onu da göstermiş oldum. Arkadaşlar bu videoya emeğim için sizden büyük bir like bekliyorum. Ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.